Merhaba sevgili canlar dostlar Ben Cem Kervan Bu hafta Küdüs'e girecekti Aldı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle Küdüs kelimesi e, Biraz zor benim için e, Telaffuzu zor e, Alüminyum gibi bir kelime Küdüs Ama inşallah doğru telaffuzde söyleyebilirim e, Bu deyiş İsa'nın Küdüs'e e, Şah olarak Girmesiyle ilgili ee, İsa taliplerinin önünden giderek Küdüs'e doğru yoluna devam etti. Zeytin Dağı'nın yamaçlarındaki Beytfaci ve Beytaniya köylerine yaklaşınca iki talibini önden gönderdi. Onlara şöyle dedi, şu oradaki köye gidin, köye girerken sırtına daha hiç kimsenin bilmemiş bir sıpa göreceksiniz. ...orada kazığa bağlı duruyor olacak. Çözüp bana getirin. Sıpayı ne diye çözüyorsunuz diye soran olursa... ...sultanımıza lazım deyin siz. İki talip gidip aynen İsa'nın dediği gibi... ...sıpayı buldular ve hakikaten... ...sıpayı tam çözerken sahipleri... ...e bizim o sıpayı ne diye çözüyorsunuz siz? ...diye sordular. Talipler sultanımıza lazım dediler... Sıpa'yı İsa'ya getirdiler. İsa'nın rahat binebilmesi için sıpanın sırtına hırkalarını üst üste koydular. İsa yol boyunca sıpanın üzerinde Küdüs'e doğru ilerlerken halk da hırkalarını yola serdi. Bu eski bir gelenek bir şah bir şehire girerken atı sıpası toprakta yürümesin böyle yol kapalı olsun diye. Hırkalarını yola sererlerdi. İsa için bunu yaptılar. İsa artık Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yola gelince Efe'yi bir kalabalık teşkil eden bütün talipleri İsa'nın ardından yolda yürürken coşa gelip görmüş oldukları bütün mucizeler için haka yüksek perdeden avaz avaz şöyle hamdettiler. ettiler. Mevla'nın adına gelen şah mübarektir. Selamlar ola semada. Hakk'a hamdlar olan en yücelerde kalabalıkta bulunan bazı ferisiler ki ferisiler biliyorsunuz çok katı, yobaz, banaz, dinci, dinbaz bir cemaattir. Ee, bu ferisiler İsa'ya sultanımız taliplerini azarla sustur dediler. İsa ise onlara cevap olarak size bir şey söyleyeyim. Eğer ki bunlar bir sussalar, o zaman şu yol kenarındaki taşlar dile gelip tezahürat eder, dedi. Bu o kadar önemli bir gün. Şah olarak Küdüs'e giriyor. Halbuki biliyor ki birkaç gün sonra e, kendisini yakalatacaklar, işkence edecekler ve dara çekecekler, çarmıha gelecekler. Haberi var. Evet izninizle. Değişik bir söyleyeyim, inşallah beğenirsiniz. ki çağırdı ki şah onları öndegönderecek değil göndelerken bazı kerve gideceksiniz Benim bir sıpa bulacaksınız Sıpayı bana getireceksiniz Mesih yüksek düseye girecekti Dersi hisa Kürdüs'e girecekti Sıpa alıp şaha getirdiler Ay ay aynı üstüne bindirdiler divan. Merci so kub girecekti. üstüne bindirdiler divan. Merci so girecekti girerken halk Sevinerek Deriler yüksek sesle Hamd ederek Rabbin adına Gelen şah mübarek Mesih'i Sa kürse girecektir Rabbin adına gelen şah Kızdılar, İsa kul ü ser girecekti. kızdılar İsa'ya dedi. Olayı çözemedim Nesli'yi sak Kürdüs'e girecektim O dinciler olayı çözemedim Nesli'yi sak Kürdüs'e girecektim Kevam-i Bize sus sustursam ne Onlar susarsa taşlar dirne gelir Mesih'i sak girecekti girecektir Onlar susarsa taşlar dirne gelir Evet, Mesih İsa Küdüs'e girecekti, girdi, birkaç gün sonra yakalandı, yakalattılar, işkence ettiler, sonra dara çektiler, çarmıha gerdiler, öldürdüler. Ama üç gün sonra ölümden dirildi. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, diğer canlarla da paylaşın.